Hiçbir şey öyle değil, tamam farklı yani. Burası Sancaklı yeraltı cami. Bütün eski camilere gittik değil mi senin? Evet ama bunu farklı kılan bir mimarisi var, hepsinden farklı.